Herkese merhaba, Dijital Kültürel Miras Ağı ekibi olarak oluşturduğumuz Bir Soru Bir Cevap serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşim Arkeolojisi ve Dijital Arkeoloji alanlarında çalışan Profesör Deniz Burcu Erciyes ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Deniz Hanım, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar, teşekkür ederim davetiniz için. Evet, ben e, Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütüyorum. Kendim e, klasik arkeoloji alanında uzmanım. E, aynı zamanda Karadeniz bölgesinde arkeolojik araştırmalarımı sürdürüyorum. E, <gülüyor> yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı kapsamında da yeni bir opsiyonumuz var. Yüksek lisans opsiyonumuz. Bu da dijital arkeoloji opsiyonu. E, bugün sizinle bu konuda biraz konuşmak üzere. Ee, buradayız. Bize kısaca yerleşim arkeolojisi Amerika Birleşik Devletleri dışarı arkeoloji programından bahseder misiniz? Amaçları, hedefleri, öğrenci profili ve başvuru şartları, program çıktıları nelerdir? Programda verilen dersler teorik ağırlıklı mı? Teorik ve uygulamalı ders dengesini nasıl sağlamaktasınız? Evet, yerleşim arkeoloji anabilim dalı 20 yılı aşkın zamandır arkeoloji eğitimi veriyor, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde veriyor bu eğitimi. Bizim amacımız biraz daha geleneksel arkeoloji eğitimlerinden farklı olarak arkeolojik alanların yerleşimlerin çevreleriyle birlikte kaynaklarıyla birlikte tüm farklı e, kapsamlı e, verilerin bir arada işlenmesiyle e, araştırılması yönünde eğitimimizin, eğitimimizin de zaten e, ders e, profili bu şekilde yerleşim arkeolojisi ana bilim dalı e, bu şekilde eğitimine devam ederken bir de demin bahsettiğim gibi dijital arkeoloji opsiyonu oluşturduk birkaç yıl önce ee, tabii arkeoloji bilim dalı günümüz dijital teknolojilerinden aslında en erken ve etkin şekilde faydalanmaya başlamış bir bilim dalı. Ee, bugün arkeolojik araştırmalarda dijital te teknolojiler belgelemeden eğitime her alanda e, yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ancak hızla gelişen bu teknolojilere ayak uydurmak e, ve daha etkin kullanımını sağlamak da uzmanlık gerektiren bir konu. Ee, i̇şte ülkemizde ve e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde belgeleme, veri toplama ve yönetme, uzaktan algılama, görüntüleme, simülasyon alanlarında uzmanlar bulunmakta. Ancak arkeolojik alanlarda bu uzmanlarla e, buluşmalar, çalışmalar sınırlı kalmakta. E, arkeolojik bilgiyle teknolojik uzmanlaşmanın bir araya geldiği bir yüksek, pardon, tezli bir yüksek lisans programı tasarladık. Arkeolojide veri analizi, mekansal analiz teknikleri ve görselleştirme, modelleme ve eğitim yoluyla kamu katılımı alanlarında uzmanlaşmanın sağlanacağı bu programın mezunlarının genel olarak insani bilimler alanında ve özel olarak da kültürel miras ve arkeoloji alanlarında Dijitalleşme süreçlerinde görev alabilecek veri toplama, analizi ve bilgi yayılımı konularında projeler bazında veya devlet e, kurumlarında çalışabilecek uzmanlar eğitmek e, programımızın amacı. E, birkaç yıldır da bu amaca e, hizmet eder şekilde eğitim programımızı sürdürüyoruz. Çok teşekkürler. Derslerinizde dijital yöntemler kullanıyor musunuz peki? Bu yöntemleri bizzat siz bölüm olarak mı kullanıyorsunuz? Bu olanlarda uzman mı davet ediyorsunuz? E, bölümümüzün ders programı da üç e, ana grupta seçmeli dersleri e, topladık. Bunlardan bir tanesi arkeolojide açın sayıcı veri analizi, diğeri mekansal analiz teknikleri ve e, üçüncüsü de görselleştirme, modelleme ve kamusal destek. Biz bu ders programını tasarlarken zaten üniversitemizin farklı bilim dallarından destek alarak tasarladık. Dolayısıyla öğrenciler Yerleşme Arkemesi programında aldıkları zorunlu derslerin yanı sıra farklı bölümlerden de ders alıyorlar. Bu farklı bölümlerin dersleri daha çok bizim kendi bünyemizde zaten vermemiz mümkün olmayan teknik, e, konuların ağırlıklı olduğu bölümlerden alınıyor ve bu dersler kapsamında da e, yöntemlerin uygulamaları da e, projeler ve ödevler bazında yapılıyor. Bizim kendi programımızın hocaları temel dersleri veriyor. E, bunlardan bir tanesi mesela dijital arkeoloji dersi. Bu derste dijital arkeoloji yöntemlerine genel bir giriş var. Veya yine arkeolojik verinin dijitalleştirilmesi üzerine daha özelleşmiş bir ders var. Burada da yöntemler tartışılıyor. Tabii programımızda zaten mesela coğrafi bilgi sistemlerinin arkeolojide uygulamaları ders var. O uygulamalı bir dersimiz. Yine diğer bölümlerden aldığımız işte remote sensing, Digital Terrain Analysis gibi derslerde uygulama ağırlıklı mimarlık fakültesinden aldığımız dersler Interactive Multimedia Design gibi veya New Media Technologies gibi yine çeşitli görselleştirme ve dijitalleştirme programlarının uygulamalı bir şekilde öğretildiği dersler. Anlıyorum, oldukça çok yönlü aslında ders içeriğiniz. Hangi alanlarda dijitalleştirme en çok ihtiyaç duyuyorsunuz, problemleriniz nedir bu konuda? Ee, arkeoloji e, alanında düşünecek olursak bence e, veriyi e, saklama ve düzenleme konusunda çok e, ciddi sıkıntılarımız var. Bildiğiniz gibi defterler, formlar, işte etiketler verimiz de çok olduğu için özellikle kazı ve yüzey araştırmalarında toplanan veri. Öncelikle bu verinin düzenlenmesi ve belgeleme ve saklama amaçlı ihtiyaçlar var. Bu konudaki problem her bir araştırma projesinin kendine özel ihtiyaçları olması. Yani tek bir tabanı formülü herkesin ihtiyacını karşılayamıyor. Bu ciddi bir problem. Bu durumda da özel veritabanları tasarlanıyor ama onların da sürdürülebilirlik problemleri var. Büyük problemlerden bir tanesi bu. Diğeri, mesela bizim bu görselleştirme modelleme alanında özelleşen derslerimiz, programımız kapsamında e, gerek e, mühendislerle, bu e, modelleme konusunda çalışan mühendislerle gerekse e, mimar ve e, tasarımcılarla zaman zaman e, aynı dili konuşamadığımızı görüyoruz. E, öyle bir kopukluk var veya yine aynı şekilde e, jeoloji, jeomorfoloji alanlarında e, ileri teknolojilerin kullanıldığı alanlarda Bazen buluşamayabiliyoruz. Yani ortak bir dilin oluşması ve bu alanlardaki uzmanların da daha çok arkeolojik çalışmalarda yer alması önemli. Programın kurulma amacı da aslında işte bu tür alanlardan gelen öğrencileri arkeolojiye yaklaştırmak, arkeolojinin sorunlarını, arkeolojik konuların teknoloji yardımı ile daha etkin ele alınmasını sağlayacak bir platform yaratmak. Peki dijital arkeoloji ve dijital kültürel miras konularını uygulamada ve eğitimde nerede görüyorsunuz? Sizce Türkiye'nin eksikleri nelerdir? Türkiye'nin en önemli eksiği bu konudaki eğitim. Kazılarda, kazı ve araştırmalarda dijital yöntemlerin oldukça etkin kullanıldığını görüyoruz. Ancak bu kullanım analiz ve değerlendirme aşamasında biraz eksik. Yani evet belgeleme, saklama, depolama konuları biraz daha ilerlemiş durumda. Ancak bunların bir adım ileriye götürülüp bilimsel çalışmaların gerçekten bir parçası haline gelmesi için daha alınacak yol var bana sorarsanız. Diğer yandan eğitim açısından da aynı eksiklik tabii ki var. Dijital arkeoloji programı, yüksek lisans programı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki, Türkiye'deki tek program zaten. Onun dışında arkeoloji bölümlerinde de tek tük coğrafi bilgi sistemleri veya veri, veri tabanı uygulamaları ile ilgili derslerin ders programlarına girdiğini görüyoruz. Ama çok tabii parçacıl şekilde şu anda. Anladım. Burcu Hanım çok teşekkür ederim bize verdiğiniz bilgiler için, fikirlerinizi paylaştığınız için. Bir sonraki görüşmede sizi yine bekliyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ben de teşekkür ederim. İlgilenen arkeoloji alanından mezun olsun veya başka bir alanlardan mezun olmuş olsun. Tüm öğrencilerin de başvurularını bu dönem sonu itibariyle programımıza bekliyoruz. Teşekkürler tekrar beni davet ettiğiniz için. İyi günler dilerim. İyi günler.